Merhabalarım ben Serdar ve sanırsa baştan hoşgeldiniz. Daha önce yayınlarda oynuyorduk. Ee, yayınlarda 2 bölüm daha devam ettirmiştik ama çok uzun bir süre sonra e, videolarıyla ile de karşınızdayız zaten normalde video olacaktı. Eee okey. <gülüyor> evet şöyle küçük bir problemimiz olacak tabi. Bizim park edilmiş araba bulmamız lazım ve bu ev Eee hmm, Azıcık problemin bir yerde. Dur bakalım belki metrogün evinde araba vardır. Evet bugün planı hazır. Bugün ne yapacağımız belli. Ee, Nelere ihtiyacımızın olduğu belli hocam. izin verirsiniz. Önce bir görev yapacağız. Ama görevlerimiz bu. Başka görevimiz var mı ya? Başka görevimiz kaldı mı? Kalma sanırım. Evet gerçekten sadece Los Santos'daki görevlerimiz kaldı. E, ama şunu yapacağız. Önce San e, Las Venturası biraz daha kontrol edeceğiz. E, bir fright görevlerimiz kalmıştı. Onu nasıl yapacağımızı anladım, çözdüm bir e, şeye baktım. Onu bitireceğiz. Birinci bölümünü bitirmiştik, ikinci bölümünü bitire bitirememiştik. Bu videoda ikinci bölümünü de bitireceğiz. Tabii büyük bir ihtimalle bizi birinci bölümden başlatacak yine. Onun dışında burada bir tane boat schoolumuz var. E, gemi e, şeyimiz ekmek teknesi görevimiz. E, ekmek teknesi okulu. Tekne görevlerini de yapacağız. Tekne okulunu da halledeceğiz. Ee, onu da yapacağız ba zamanımız e kalırsa şuradaki bir iki şeyi kontrol edebilir miyim diye Bur buradaki şimdi hatırlan ahbaplarımız yazsın biz buradaki şey görevini yaptık değil mi biz buradaki e, kuruya kur görevlerini yapmış olmamız lazım. Las Venturas'ta sanki yaptık diye hatırlıyorum. Daha sonra tabii bu videoda değil e, ama şurada kamyonculuk görevleri var. Kamyonculuk görevlerini de yapacağız çünkü hatırlarsanız sadece Los Santos'ta sınırı kaldığı için kamyonculuk görevlerinin geri kalanını ya yapamamıştık. Yani kamyonculuk görevlerinin geri kalanı e, işte San Fierro'dur, e, Las Venturas'tır falan oralarda da geçiyor ama e, bize pek şey olmuyordu. Bizim için uygun değildi çünkü biz şehir dışına çıkamıyorduk. Yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Şimdi devam edeceğiz. <gülüyor> Sesim hala tam kendine gelebilmiş. Değil tabi bir de sabah var olduğu için. Çok şey yapamıyorum. Bakalım buradaki bug gitmiş mi? Burada çünkü bug var. Burada normalde... Allah Allah. Ulan burada bir şeyin yerinin olması lazım. Benim burada oyunu sevleyebilmem lazım ama sevleyemiyorum. Neyse giriyor. Belki bu görevi yapalım. Bu görevi yaptıktan sonra düzelir. A bakalım bir görevde başlayacağız. Sonra ardından diğer işleri temizleyeceğiz. Sonra yeniden bir, bir görev daha yapacağız. Ve güzel olacak. Vertical Bird. Aa bu şey. Hey dostum dostum. Yapma yapma yapma. Öyle yapma. Hadi devam et. Tabi devam etme. Hayır yapma yapma. Öyle yapma. Yapma. Ooo oh. oh, oh, oh. kötü kötü kötü kötü kötü. Bunların hepsi kötü. Maddog biz buradan dışarı mı çıksak? Buradan dışarı. Ya bu her bir yaşatıyorsunuz siz ya. <gülüyor> İnşallah bu telefte değildir. Hey, hey, bu Hocam telefonumu çaldırsana telefon Aç Torino Listen you got pull one last straight Hold up wait I got one second Coming at the gate Carl I'm tired of this Torino I'm outside let's take a ride Now I'm eating things Fuck Ah be Torino <gülüyor> <gülüyor> Met sen üretmeye devam et dostum sen sen bir şeyler yapmaya devam et. Bu görevde banko yağmur ya ya ha ben yağmur yağmadığı bu görevin yağmur yağmadığı haline denk gelmedim. Ha sen mi sürüyorsun? Wow, okay. Ah, be Los Santos' kırsalı. <gülüyor> ah, <Aa>, öyle miymiş. Nothing <gülüyor> Fırat botunda bir susturuculu tabanca ve bir çakı bulunuyor muazzam Tırman hocam tırman buraya tırman gidiyoruz Eyvahlar olsun eyvahlar olsun Okey bu askeri gemiye sızdığımız şey görev Yani ee, bu şu demek bir sürü Şu anda yardım etmiyorum. Şu an bir şey yapmıyordum. Aa, arkasında şey var mı? Mo motorlu tüfek var. Motorlu tüfek mi, makinalı tüfek? Özür Hocam Allah aşkına şuradan geçebilir misin? Ha. <gülüyor> okay. Saldırı füzelerini kapatmak için kont kullanılan kontrol vanasını bul. Okey sonra da şey yapacağız, değil mi? Askeri jetlerden birini kaçır. hallederiz. Her zamanki işimiz klasik bir çarşamba günü bu. Askerleri uyandırmamaya çalış ya. Bir yerde patlayacak bu görev ama. Korumalı alert acaba neden? Botla içeri girdik acaba neden? Aralarım durumuna geçti. Oğlum dur, sakin ol, dur dur sakin ol. CJ sürdün, geç! Ah, ah, CJ ah ah yani inanılmaz. botla girmeyecektik Yüzerek girecektik tamam doğru Yüzerek girmek daha mantıklı Evet CJ öldü ee, Paslanmışım paslanmama verin bu kısmı Susturuculu e, Susturuculu, susturuculu tabanca ve çakı ile Askeri gemiye sızmamı bekliyorlar bu arada O da ayrı bir rezalet Yani bilemiyorum Ondan Otomatik savunma sistemleri var Askerler üzerine çelik yeleklerle elinde M4'lerle geziyorlar ve şimdi okey tamam zaten içerisiz diyormuş. Bu benim biraz salaklığım olmuş. Çünkü benim burada durup "Hocam hızlıca şuradan geçebilecek misin?" Geçtin evet. Güzel. Bunlar güzel şeyler. Saldırı füzlerini kapatmak için kullanılan kontrol odasını bul. Gizli gizlisin ikisinin iki. Sinekisiceği. Aha. O ileriye gidiyor. Bir tamirci tarafından fark edilmedim ya! Uçak gemisi alarma geçti. Allah kahretmesin ya! Hallederiz, hepinizi keseriz. Sorun değil, sorun yok. Uçak kalkmasın da o sorun değil. Eyvah bunlar patlıyor ha. Bu Bu şeyler Botlar onlar bunlar patlayan şeyler. Okay bunu hallettik. Bunlar duracak şimdi durdu. Bu kadar basit miydi ya bu da? Asker jetlerden birini çal. Nereden şey yapacağız? Bir yerden yukarıya çıkan merdivenler vardır herhalde. Eyvah. Aa lan hemen buradaymış jetler. Onu da alayım. Ebes gibi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bitsenece de Allah aşkına aşağı düşme. Okey şimdi şöyle bir şey olacak. Lan atış yapmayın bana. Heh. Tamam hallettik hallediyoruz. Eyvah. Telefekihitlemek için boşluk tuşunu kullan. hocam halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Ya ya ya ya ya ya. Ha ha ha. İkisi güçlü kaldı bir, bebeğim. Düşman! Hahaha! <gülüyor> Düştü mü lan yoksa şeyde mi hala? Düştü mü? he Hehe! <gülüyor> Gidiyoruz. Ne yapacağız? Aa! Botları halledeceğiz evet. Böyle saçma sapan bir durum vardı. Tüm düşman şimdi evet o zaman şöyle mi yapıyorduk, ne yapıyorduk? Allah Allah. Okey. Onlar daha farklı maçlara yaklaşmak lazım. Böyle a yok. Baraj var her türlü. Şey yaklaşmak zor olacak. Oğlum yeri çakılma lan yere iniyorsun şu an Yukarı çık yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı yukarı. Casus gemisi batırıldı 3 tanesi hala duruyor Yukarı çık Yukarı çık Allah aşkına yukarı çık Evet benim koyduğum e, kamera kısa yolları OBS kısa yolları biraz patlıyor şu an çünkü Oyunun kendi kontrolleriyle çakışıyor ama olsun çok bir sorunumuz yok diye düşünüyorum. Şimdi şöyle şey yapalım. Şimdi dur hocam, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur. Oğlum, sakin ol, dur, oraya gitme, oraya gitme, oraya gitme, CJ oraya gitme. Sen de patlıcan harika. Sen de patlıcan çok güzel. Ulan sizci sizci sizci çakıl mı? Sizci çakıl mı? Uç ulan uç uç. Oh. Dur. Hayır, o değil, o değil. Diğeri, diğeri, diğeri. Diğer. Tam onu ona da sık, ona da sık diğerine de sık. Oh. Okey. Oke, okay, şimdi yeri görüyor muyuz? Görüyoruz. Hadi gör, gör gör. Yes, sarın patladı. Hadi patlala. Patladı mı lan? Patlamadı. Şerefsiz patlamadı. Onun dibinde ben senin füze patlattım. Neyine patlamıyorsun? Oh be. <gülüyor> <gülüyor> ah siz beni görmüyormuşsunuz. Bir dakika. Şey siz beni görüyormuşsunuz. Patlattık neyse durun patlattık şeyleri. <gülüyor> Doğru 8'e basınca öyle oldu. 8'e basınca oyunu gördüm. Azıcık değiştirmeliyim şeyleri. Uçağı çöldeki havaalanının pistine indir. Anladım. Peki pistteki herhangi bir indirince oluyor mu? Mesela dur azıcık ileri gidelim de motoru falan kullanalım. Hazır buradayken Fright depo görevlerini falan yaparız. Angara götüreceğim bir daha. Ben burada patlasa çok gülerim mesela. Hu hu hu hu. 50 bin bin dolar aman ya Rabb'i 50 bin dolar. Ev, ev evin maliyetinin yarısı çıktı buradan. Evin maliyetinin yarısı çıktı görevi yaptık hemen şuraya seviyelim çok şey yapmadan. 10.000 dolar mı dedi? 10.000 dolar da burada mı aldım ben? Burası 10.000 dolar mı verdi az önce bana? Ey maşallah be. Şimdi devam. Neye devam? Ee, öncelikle gidip e, şu Burger King'deki durumu kontrol etmek istiyorum. Last Ya da yapmışızdır diye güvenip ben şu an tren bekleyeceğim. Gidip tren bekleyeceğim. Gerçekten gidip tren bekleyeceğim. Bu sefer bütün taktikleri aldım. Neyi nasıl yapacağımı biliyorum. Hepsini halledeceğiz. Bu sefer çözeceğiz. O trenler halka hizmet edecek. Las Venturas'a halkçı belediyecilik anlayışını getireceğiz. E bu arada bunu yaparsak bedavaya tren sürebiliyormuşuz. Yani bedavaya trene, trende yolcu olabiliyormuşuz. Ee, bunu şu yüzden söylemek isterim. Ben hiç tren kullanmadım. Yani sadece yolculuk etmek için. Çok merak ediyorum ne olacak nasıl olacak diye. Evet hadi bakalım. Tren bekleyeceğiz. Marmara'da olduğunuzu falan düşünün. Ha geldi lan. Güzel. Gel, gelmesi güzel. Ters tarafta gelecek. Bu da küçük bir değişiklik olacak. Daha önceki yayında karşıdan bilmiştik. İkinci ikinci seviye. Güzel. Şimdi şöyle yapacağız. 45'e kadar ittireceğiz. 500 metre kaldı freni çekeceğiz. 45'e kadar sorduğumuz yok. Ben genelde 39-40 gibi düşünüyordum. 45'e kadar sorduğumuz yok. Bu arada çok güzel yine. Ne oluyor lan? Tamam. Yine şey yani. Yine ikinci seviyeden başladı. Birinci seviyeye başlayan yapmamıza gerek kalmadı. Bu güzel bir şey bizim için. Daha doğrusu tam 45 değil. Daha, tam 500 değil de işte. Ee, hangi seviyedeysek onun 10 on katı kadar olan zamanda durduracağız. Basacağız. Ee, dura basacağız. Frene basacağız. Çünkü zaten... Her saniyede 10 hız. Yavaşlıyor gibi bir durum mu var? Öyle bir şey mi var? Vallahi bilmiyorum. Bakacağız, halledeceğiz ya. Çünkü zaten her 10 saniyede bir yavaşlıyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Lan yetişebilecek miyiz biz? 41 42 43 44 45 Okay, duruyorum. Ve 44 ile 45 arasında gidip gelebilir. Ben basıyorum hem sayı hem pasa basıyorum, spacee basıyorum. Oğlum azıcık daha git lan. Oğlum ilerle lan. Tamam, yakaladık devam, devam devam devam devam devam devam devam durmadan devam, durmadan devam. 300 dolar güzel sayılırım zamanla teslim ettik. Şimdi devam edeceğiz. Yine 45'e kadar kökleyeceğiz. 45'e devam edeceğiz. 500 metre kala e, şeye basacağız. Frene basacağız. Birinci durak tamam. Şimdi Los Santos'a. Los Santos'da iki durak var. Ondan sonra da San Fierro'ya. San Fierro'da bir durak var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra yeniden başladığımız yere döneceğiz. Ve ikinci bölüm tamamlanmış olacak. Oo, arabaya çarptık az önce. Ve bu trenlerin ne kadar çarpıcı olduğunu biliyoruz. <gülüyor> Unity Station'a mı gideceğiz acaba önce? Evet önce Unity Oo! Oh, oh. Oh mis gibi, oh mis gibi, mis gibi balasların da üstesinden geldiğimize göre biraz daha, biraz daha ilerle, biraz daha ilerle. Nerede lan kırmızı checkpoint nerede? İlerlesene oğlum. Kırmızı pointe varmamız lazım. Neyse bayağı zaman kurtarıyoruz ama bir sıkıntımız olmuyor. Güzel. 300 dolar daha aldık. Devam. Buradan devam ediyoruz. Güzel ilerliyoruz. Tamam zaman açısından bayağı iyiyiz. Şimdi tabii şeye gidiyoruz. Market istasyonuna gidiyoruz. Yani yine metrodan yer altında duracağız. Bak, buna daha şey, buna direkt 1000 metreden başlıyor. Zaman açısından biraz daha kritik olacak. Mesela şu an 20'deysek değişsek 200 e durmamız gerekiyor, 30'a gelirsek 300 e durmamız gerekiyor, 40'a gelirsek 400 e durmamız gerekiyor. Ama 40'a varacağımızı sanmıyorum. Varır mıyız? 300 gibi falan ben freni çekmeye başlarım ve azıcık daha mı ilerleriz acaba? 310, 320, 330. Mesafe azalıyor gidip. Orada kız tam da doğru yansıtmıyor aslında yani. Azıcık yavaş olsa yetiyor bize. Mesela bakın durmadık şu an ama dümdüz devam ediyoruz. <gülüyor> Freni çekmedim yani. Frenin sonuna kadar çekmedim. Hıza devam, hızlanmaya devam. Bakın hız hızın sıfıra varmasına gerek yok. Şimdi Sanfioro'ya devam ediyoruz. 45'e kökleyeceğiz yine. Trenlere karşı bir, e, trenlere ve demir yollarına karşı bir takıntım olduğunu söylemiş miydim? Genelde böyle kurgusal dünyalarda e, trenler ve demir yolları e, böyle hemen ilgimi çekiyor. Hemen şey yapıyorum, hemen oraları incelemek istiyorum. Gerçek hayatta da ilgimi çekiyor da. Özellikle böyle e, Fallout gibi dünyalarda veya e, Full Alchemist, Full Metal Alchemist gibi yerlerde falan trenler, onlar bunlar inanılmaz ilgimi çekiyor. Öyle böyle değil. Metro suçtan bahsetmeye gerek bile yok. Okey yaklaşıyoruz. San Fierro tren istasyonuna yaklaşıyoruz. Ah be! Eski işletmemiz var burada eski işletmemiz. Ne yazık ki burada duramam. Ne yazık ki burada duramam. Okey şimdi durmamız lazım artık. Full stop. Az azıcık daha ilerleyebiliriz belki. Dediğim gibi onun altına insek aslında az çok yeter. Bakın, zaman aslında artıyor yine iyiyiz Bu bu seviye iki. Nerede lan bu? Heh. Kargo teslim edildi. Devam ediyoruz. Hiç durmadan devam ediyoruz. Oke okay. Sonra şey yine Las Venturas'ta. Las Venturas'ta nereye gideceğiz? Las Venturas'da önce nereye gideceğiz acaba Ben dümdüz kuzeyden Las Venturas'ın kuzeyinden girdim. Ha ha son durak, son durak. Tren görevleri bitiyor güzel. Sizinle birlikte tren görevlerini bitiriyor olacağız böylece. Biraz daha devam et hocam. Biraz daha devam et. Biraz daha devam et. Okey. Bakın araştırmamını yapınca güzel oluyor. Her şey harika oluyor. Siz de bir şey yapman önce araştırmanızı yapın. Güzel güzel işinizi halledin. Bitti değil mi? Yes! 50 bin dolar! 50 bin dolar! Dur ya dur! Hatta bir dakika. Şimdi tüm nakliye görevleri geçirdi. Para kazanmak için yeniden başlayabilirsin. Şimdi ben buna arkadan binebiliyorum dendi bana değil mi? Brown streak. E bunu sürecek kimse yok ki. Ben sürücüsünü attım zaten buradan. Aşağı in aşağıya. Hadi sonraki görevi yapalım. Dümdüm sonraki görevi yapacağız. Ama ama ama o görevi de o göreve de çünkü Los Santos da görevin kendisi. Trenle gideceğiz. Trenle gitmiş olalım yani onu da yapmamış olmayalım. Şimdi bir e, yolcu treni bekleyeceğiz. Polis bizi öldürmezse. Ve e, yolcu treni de bineceğiz. Bir güzel, hoş bir şey yapmış olalım. Çok paramız var. Allah'ım, Allah'ım Rabbi'm çok paramız var. Ana Kafayı... geldi. Ah, vallahi de yolcu treni. Yük treni de değil yolcu treni. Hocam gel. Bu sefer seni söz veriyorum şey yapmayacağım oradan çıkarmayacağım. Ama bunlar mesela süren e, kişiler dümdüz şey ha dümdüz NPC yani böyle özel bir üniforması bir şey yok. Bin hocam. E, e azıcık daha evet trenle aynı şeyde koşuyorum şu an. Ay bakalım götür beni ulan. Cinematik kamera num 4 tuşunu kullanarak. Sonraki istasyona geçmek için W tuşunu kullanabilirsin. Geçelim bakalım ne olacak. Aa buraya getirdi bizi. Tam sonraki istasyona da geçelim. Sobalı Rail Tracks mi? Nereye getirdin oğlum dedi. İn in buradayın buradayın buradayın, buradayın buraya bura, burası bizim Unity Station burası. Evimiz lan burası. Evimiz oğlum burası. Burası bizim evimiz ya. Dur bir dakika. Unity Station buradaysa benim yolun karşısına geçmem lazım. Lütfen beni öldürme. Lütfen beni yazma şu an. Okey. Şimdi şöyle küçük bir sorunumuz olacak. Burası Balas bölgesi. Oh be. Hocam beni kurtardın ha. Tamam mı? Diyordum ki park edilmiş arabayı nereden bulacağız diye. Sen de geldin benim dualarımı duymuş gibi geldin arabanı park ettin. Sen harika bir insansın. Arabanın içinde kimsenin çıktığını görmedim ben ha. Neyse, iyi oldu bizim için iyi oldu. Yok, Balas değil, doğru. Los Astecas bölgesi. Buradaki yarışları yaptık. Yarışları o komple temizledik. Yarışları komple temizlemiş olmamız lazım. Kuryeleri komple temizledik. Ee, kamu hizmetlerini komple temizledik. Çok fazla şey komple temizledik. Mesela bakalım, şu an durum yüzde kaç? Ona e, genelde şey, yüzde seksen üç nokta doksan altı. Yüzde seksen üç nokta doksan altı. Bir görev daha yapacağız. Büyük bir ihtimalle yüzde yarım, yüzde bir falan ilerleyecek. Sonra yeniden bakacağız yüzde kaç oldu diye. Bunu hatırlayacaktım, bunu normalde her bölümün başında ve sonunda yapmam gerekiyordu. Ama olsun, halledeceğiz, yine de yapacağız. İnşallah ses seviyeleri güzeldir, İnşallah ses seviyeleri iyidir. Oyunun sevi sesleri nasıl geliyor, benim sesim nasıl geliyor, bunları ben pek yeni yeni ayarlıyorum yani öyle diyeyim. Yeni sisteme geçtim ve birtakım yeni araçlar kullanıyorum, o yüzden bazı şeyler tam oturmamış olabilir. OBS'liyi yeniden kurdum. O yüzden eski ayarlarım ee, biraz he çok hevesli davranmış olabilir yani sisteme geçerken. Ulan yavaş yavaş da San Andreas'ın kapanışına geliyoruz ha. Yüzde yüzlediğimiz, yüzde yüzleyeceğimiz serinin kapanışına geliyoruz. Ama kapatmadan önce bir takım küçük fanteziler yapacağız mesela. Yani yüzde yüzlememiz için gerekli olmayan bazı etkinlikleri, aktiviteleri yapacağız. Triathlon var mesela. Triathlon'u yapacağız. Neden yapmayalım? Hocam selam. Eee tabii ben burada saveleyemeyeceğim büyük ihtimalle yine değil mi? Hadi düzelmiş oldu ya. Hadi şurada şey oluyor. Burada değil miydi ya save? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Benim kafam mı şey? Oğlum save yok lan burada. Neden böyle bir sıkıntı var bu oyunda ya? Neyse. Bu soru nereden kaynaklandığını bilmiyorum ama onu da çözeceğiz. Onu da çözeceğiz. Homecoming hadi bakalım. Yani 44 dakikaya çıkmış ha bayağı şey. Torino. Hello boss man. Taking care of business I see. Torino fuck you. Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little job. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Çok kaliteli boyun ya. Very for this? Huh? No <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir teşekkür et lan şerefsiz. Bir teşekkür et adama şu yüzü adamıma bir teşekkür et ya. Bir elini sık be. Dek oy, oy. Ooo, süiti Karakol'dan almaya tabii ki bu siyah arabayla gideceğim. Ooo, wow dostum. Siyah araba. Bakma lan bu, bu araba başka bir renk normalde de, siyah mı görünüyor şu an? Şuna bak. Ulan CJ iyi karaktersin de çok şerefsizsin ya. Bir elini sık şu adamın ya. Bir de ki sağ ol beyim falan da yani. Bir de, sağ ol reis bir şey de yani. ya. Herhangi bir şey de Allah aşkına. Grove aşkına. Los Santos aşkına. Bir şey de ya. Neyse birader de şey ile gidelim. Güzel arabayla gidelim. Çok da için etmeyelim arabanın. Yani küçük küçük müzik falan okey de. Genel olarak bak yerimiz, yeri, şeyimiz, işimiz, gücümüz yerinde ha, falan şey ile gideceğiz. Hallediyoruz. Sen içerideyken de hallediyorduk falan diyeceğiz. Ooo bir şey patladı orada. Los Santos bebeğim Los Santos. Arka tarafta bir patlama duyuldu böyle. Birkaç patlama duyuldu hatta. Bizim artık gücümüz var, gücümüz. Bizim artık paramız var, 400 <gülüyor> 4099 bin dolarımız var. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim, oyunu yüz bit. Oo, oh, o oh, oh, benim burada işletmem kalmış, benim burada param kalmış. Kaç? 2 bin dolar daha gelsin. 440 bin dolar olsun. 440 bin dolar olsun. Yani diyeceğiz ki ya birader bak <gülüyor> abi Oyunu yüzde yüz bitirince oyun size 1 milyon dolar veriyor. Hani bakın asla bitiremeyeceğin kadar harcayamayacağın kadar para. Ama şu an zaten 440 bin dolarımız oldu abi. 440 bin dolar. <gülüyor> 70 milyar dolar. 70 milyar dolar. O da ya. Aa o çanta da kime <gülüyor> aitmiş. <gülüyor> Para yapıyoruz lan, şerefsiz. Senin de azıcık takdir et. İş yapıyoruz, iş, iş. iş. Paramız var artık. You <gülüyor> bütün bölgeyi satın alırız. Dur sakin ol ya. Ya şimdi hassas noktalarını anlayabiliyorum ama yani Bütün her de satın alırız, birader. Veya oraya geri alacak silah satın alırız. <gülüyor> Neyse hadi gel eve gidelim de yolda tartışırız yolda konuşuruz bir şeyleri. Ama mahalleye mi gidiyorsun? Annem ya okay götürelim hocam götürelim de yani Orasını Allah bilir kim kullanıyor şu an. Neyse yeni çizik attırmayalım. Ah ah ah ah. Dakika bir gol bir galinin. İki cümle kurulmadan yine tartışmaya başladık. Neyse araba iyi durumda. Çünkü güzel araba. Dur lan çarpma. Bu spreyleri, fotoğrafları, her şeyi de halledeceğiz. Onları canlı yayında halledeceğiz ama biliyorsunuz sürekli canlı yayın yapıyoruz artık. Böyle spreyleri, onları bunları canlı yayında halledeceğiz. Çünkü yani video içeriği değil artık onlar. Onları yayında hep birlikte falan yapmamız gerekiyor. Senin araban dokunmamışlar Sweet ilginç ha. Evi soymuşlar evi. Savaşcak mıyız? Çeteni sağlıklı tutabilmek için uyuşturucu satıcılarını öldür. öldürürüz birader. M4 var artık. M4 kullanıyoruz. Geçti o günler. Tabancalı uzili günler geçti. M4 var. Bölgeyi balalar ve satıcılardan temizle. Hocam. <gülüyor> Selam. Bak adamı öldürdüğünüz zaman adam hiç şey yapmıyor. Adamın kafasına silah dayıyorsunuz. Adam diyor ki birader sen M4 kullanıyorsun. Benim de tabanca var. Ben sana hiçbir halt yapamam diyor. Ben sana hiçbir halt yapamam diyor. Selam beyefendi bak. MP5 de olur. Hiç sıkıntı değil. MP5 de olur. Aa balalar. Kaçın kaçın kaçın kaçın. Sizin elinizde tabanca vardır. Sopa vardır. Oh mis gibi. Durun hocam. Önce şeyleri halledeceğiz. Uyuşturucu satıcılar. Arka tarafa geçmişler. Bak bak. Hey. Hey bebeğim hey. Oha. 4 e, 450 bine çıkacağız ha. Sweet'i kaybettin. Dön onu al. Sweet bir. Gelsen mi acaba abi? Hocam bir şey biliyordun. Tabancayla oluyor muymuş bu işler? Sweet. Neredesin oğlum? Neredesin hocam? Nereye gittin lan? Nerede oğlum bu adam? Nerede lan bu? Buralardaydı en son. Ha gel gel. O o AK4 AK4 ne ya? AK47 tutuyor. Gel gel. Tamam öyle tüfek, tüfek kardeşler olalım biz. Bize bundan sonra böyle düzsünler. Hocam selam. Bir acaba şeyin mi vardı? Bölgeyi geri al. Hemen efendim hemen. Önce çete savaşı başlatmak için birkaç tane balası var. Bak adam şey yapmış keyfi yerinde içiyor. Sonra kaçıyor. Bu akıllıca tercih. Oğlum gel lan buraya. Ne girdi kal. Oğlum bura geriyorsun beni ya. Bak koşmayacağım söz veriyorum. Şöyle uzaktan vuracağım. Hey, CC'yi sürekli yetiştirmekten gerçekten şey aldı. Başı ağrıdı. Sweet. Aha arkadan geliyorlar. Eyvah lan olsun. Switch ortasından kaldı her şeyin ya. İlk dalgalan paçayı kurtar Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. İlk dalgalan paçayı kurtardın ne? Ölüyorum. Ha araba var orada. Ulan. Ha geliyorlar. Oğlum nereden geldiniz o taraftan ya? AK-47'lerle geliyorlar eyvah. On, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kardeşlerle tanışmamıştınız değil mi? M4 hitman seviyesine ulaştı. Artık hareket ederken de ateş edebileceksin. Güzel. İkinci dalgalan da kurtuldun. Sweet'e hiç teşekkür etmiyorum onun için. No thanks to sweet yani. Böyle bir deyim var biliyorsunuz. Neyse biz böyle tutarız burayı. Sweet gel gel gel. Aha, aha tam da istediğim şekilde geliyorlar. Gerizekler. zekalar. Oba gel bakalım hocam. Ben şu AK-47'leri bir toplayayım. Oğlum! Ya! İpekleri <gülüyor> olacaktım! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, hallederiz birader. Görev geçirdi, saygınlık arttı. Güzel, şimdi izin. Tamam iyi güzel. Buradaki parayı da aldık. 453 bin. Şuradaki şeyleri de gitmeden önce alayım. Yani can almaya gerek yok da. Ne olur ne olmaz azıcık daha yeleğimiz olsun. Oy. Aa, aynen şuradan bir sevgileyelim. Çıkar çıkmaz görevimizi yapıyor olacağız. Sonraki bölümlerde de artık e, gemi okulunu yaparız. E, kamyonculuk görevlerini yaparız. Zaten laston bir şey de e, kalmadı. Oh be şöyle e, evimizden eski evimizden. Tamam e, bir de şey yapacağız. Geri. Artık yeni kıyafetlere gireceğiz artık bu kıyafetler olmaz e, kamyoncu kıyafetlerini şey yaptık eski hudi kıyafetlerimiz vardı şimdi e, ondan sonra kamyoncu kıyafetine geçtik böyle hani şehir dışına çıkınca bir kaçak moduna girince orada bir gizlenelim diye Lassanturas'a geçince biraz daha şey takılalım azıcık daha bedel takılalım diye bu kıyafetleri giydik artık şimdi paramız var işlerimiz yerinde işimiz gücümüz her şeyimiz yerinde ne yapacağız e, gidip e, en lüks kıyafetçiden bir tane takım elbise alacağız hem siyah takım elbise alacağız hem yeşil takım elbise alacağız. Bakalım duruma göre siyah ve yeşili giyeriz. Ee, siyah böyle daha kılas durur. Yeşil de daha böyle gros street e, renkleri gibi durur. Daha e, şey olur. E, evet. Değerli dostlarım, değerli apaplarım. Çok teşekkür ederim. Bu videoda bana katıldığınız için, CJ'ye katıldığınız için. E, Like'larınız ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Destek veren apaplarıma buradan çok teşekkür ediyorum. E, sonraki bölümlerde, videolarda, yayınlarda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle, huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.